Bugün 12 Ocak 2023 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne çalışkan ve titiz enerjiler veriyor. Öğle saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki güneşle üçgen açı yapacak. Hırslı ve kararlı olabileceğimiz bu saatlerde iş ve kariyer konularında da istikrarlı adımlar atabiliriz. Güçlü görünüp her sorunu kendimiz çözmeye çalışabiliriz yakın ilişki içinde olduğumuz kişilerden de önemli destekler alabilir Biz de onlara aynı şekilde büyük yardımlarda bulunabiliriz aklımızı kurcalayan bir konu varsa yakınlarımıza açılabiliriz hiç beklemediğimiz kişilerden önemli desteklerde gelebilir Başak burcundaki ay akşam saatlerinde balık burcundaki Neptün'e karşı tacı olacak. Duygusal ve bedensel daha hassas ve melankolik olabileceğimiz gece saatlerinde yalnız kalma eğiliminde de olabiliriz. Sanatsal ve ruhsal faaliyetler rahatlatıp huzur verebilir. Enerji gezegenimiz Mars bugün retro hareketini tamamlıyor. Mars 27 Mart'a kadar İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde iletişim, eğitim, ticaret, seyahat ve yakın çevre ilişkilerinde daha hızlı ve verimli bir dönemde olabiliriz.